Arkadaşlar Merhaba, İddia tahmin Kupan Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. 21 Şubat 2021 maçlarıyla tekrar beraberiz. Bir önceki videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlara bir göz atalım. bratislava maçına iki buçuk dedik maalesef maç 1-0'da kaldı. Birkaç şampiyon altı var. Maalesef bu maçımız gelmedi. Elversberg Stuttgart maçına 2.5 üstelik 1.35 oranından başarılı bir şekilde geldi. Yine Mainz 2 1921 e, maçına karşılıklı gol var ve üst dedik. İlk tercihimiz üstü olmadı ama karşılıklı gol varımız başarılı bir şekilde geldi. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Evdora fremat Amak maçı. Yine iki buçuk üstümüz başarılı bir şekilde geldi. Maç 1-2 bitti arkadaşlar iki buçuk üst bir 45 oranından güzel bir oran yakaladık. Tabii e, biz verdiğimiz oranlar bir <gülüyor> 45, bir 50, 1 60, bazen 1 35, bazen bir 40 e, olabiliyor. Yine Stone, Wilson, Wilson e, maçına iki buçuk üst dedik dört buçuk üste gitti maç. Ve son maç, son maçımız arkadaşlar Noşeter Samak-Winterford maçına iki buçuk üst yine başarılı bir şekilde geldi. Üç buçuk üst geldi hatta. Yani bu bültende ters biten maçlar arasında bu maçları bulmak gerçekten bir başarıdır. Benim için bir başarıdır. Yine videomuzu dikkatle izleyen arkadaşlar. Evdora fremat ama 2 ve 2.5 üst 3 orandan. Sutton-Wilston maçına 1 ve 2.5 üst yani 1.80 orandan. Ve yine Neşeter-Samax-Wintervort 1 ve 2.5 üstünde 3.10'dan yakalamış olduk. Excel'imizi takip ederek oynayan arkadaşlar. <gülüyor> Pardon, boğazım kurudu. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Bir tane kuponumuz var. Onu da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. İlk maçımızla hemen başlayalım. 2 285 265 açılış oranımız 2 285 2.65. Almanya 3. liginden arkadaşlar. Bayern Münih, Viktor Köln. Evet gördüğünüz gibi Excel'imiz analizimi Analizini yaptı ve bu maçın karşılıklı gol var ve üstle sonuçlanacağını söylüyor bize. Maç birden bir bitebilir sıfırdan bir bitebilir. Yalnız maç sonucu bir taraf bahsini önermiyorum. Ama 1 ve 2.5 üstünü değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. 1 ve 2.5 üst oranı 2.65. Yani sistem kuponlarında değerlendirilebilir bir maç. Dediğim gibi 6 tane maçın arasından 3 maç seçip o şekilde sistem 2 3 yapsanız kazançlı çıkarsınız arkadaşlar. İkinci maçımıza geçelim vakit kaybetmeden. 1.80 2.83 1. 1.80 2.80 3.10 Excel'in hesaplamış olduğu arkadaşlar yüzdeliktir. Yani gelme olasılığı olasılığı Yüksek e, şekilde hesaplıyor. Yani %80-90 diyelim biz bunu. %100 zaten kahin değil. Evet bu maçta karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç. Almanya-Bundesliga 2'den Karlsruhe nürnberg maçı. Bizim tercihimiz 2.5 üstten yana olsun arkadaşlar. 1.50 oranı var. <gülüyor> zaten e, şöyle bir Bakalım 36 puanla 5. sırada ev sahibi ve 14. sırada 23 puanla deplasman takımı iki takım da gol atmayı, gol yemeyi çok seviyor. Yani yüksek ihtimalle üst gelir diye düşünüyorum. İnşallah yanıltmaz. Karşılıklı gol var ve üst dileyen karşılıklı gol varını alır bu maçın, dileyen üst. Taraf basini oynamak isteyenler ise arkadaşlar 1 ve 2.5 üstünü alabilir. 1 ve 2.5 üst oranı 2.50 Benim tahminim bu şekilde. Tabi siz deplasman kazanır diyorsanız 2 ve 2.5 üstüne gidebilirsiniz. 2 ve 2.5 üst oranı şöyle bir bakalım 4.50 Yani gelebilir de Üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. 260, 285, 2, 260, 285, 2. 2, 2, 2. Danimarka birinci liginden Frederica Esbjerg maçı. Evet gördüğünüz gibi maç üst ve karşılıklı gol vara gidecek. Bizim tercihimiz üstten yana olsun. Maçı birden bir oynayabilirsiniz arkadaşlar. Birden bir oranı. <gülüyor> 4 oranı var arkadaşlar. Yani e, her ne kadar Ejberg favori gösterirse de 2. sırada 4. sıradaki Frederica ev sahibi e, maçı alır diye düşünüyorum. Tabi siz Ejberg kazanır diyorsanız 2 ve 2.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. 2 ve 2.5 üst oranı 2.80 Ben bir kuponumda 1 ve 2.5 üstünü alacağım bu maçın. Bir sonraki maçımız arkadaşlar, <gülüyor> Sturm Graz-Wozberg maçı Avusturya Bundesliga'dan 1.75-2.95-3.10 1.75-2.95-3.10 Hemen değerlerimiz değişecek. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Üst turanı 1.55 arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var oranı 1.50. Hangisi size ee, kafanıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Ben 2.5 üstten yana kullanacağım tercihimi bir konumda. Yani sizler de dilerseniz karşılıklı gol varını alın. Dilerseniz üstünü alın. Tabi üst bana daha mantıklı geliyor. Üst oranı 1.55. 1.55. İki takım da gol atıp yemeyi çok seviyor. O yüzden üstü denedim ben. <gülüyor> Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. 1.45 3.50 3.90 1.45 3.50 3.90. Evet yine karşılıklı gol var ve üst. Bizim tercihimiz üstten yana olsun arkadaşlar. Bu oranda açılan 5 tane maç var. Üç maç birden bir bitmiş iki maç sıfırdan bir bitmiş şurada görüyorsunuz arkadaşlar ee, bu maçın bir ve iki buçuk üstünü alabilirsiniz mesela Slovakya süper Liginden Dunajka zilin maçı bir ve iki buçuk üst oranı bir kontrol edelim Evet bir ve iki buçuk üst oranı 185 arkadaşlar 1'den bir 1 oranı 1.95 hangisi size uygunsa onu değerlendirebilirsiniz. Bizim tercihimiz karşılıklı gol var ve üst. Tabii ben üstten yana kullanacağım tercihimi. Bir sonraki maçımız 1.50 3.40 3.60 1.50 3.40 3.60 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Bu maçları daha önce hazırladım arkadaşlar. Şu anda canlı hani ilk yarım maç sonucu oynayan arkadaşlar için canlı e, analiz yapıyorum. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Dilyen bu maçın birden birini dağılabilir Ama e, 1 ve 2.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz bu maçın. Slovenya Ligi'nden Domzola et la maçı. Evet. 2.5 üst 1.55'e çıktı şu an. E geleceğini umuyorum. Yani geçmiş maçlarına baktığımız zaman hep karşılıklı gol var ve üste giden bir mücadele olmuş aralarında. açlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kuponumuzu verelim. Kuponumuz ise arkadaşlar İsveç Kupası'ndan saat 15'te başlayacak Hamstad gays maçı iki buçuk üst Yunanistan Süper Liginden lamia maçı bu biraz beni korkutuyor arkadaşlar ee, isterseniz bu maçı çıkarabilirsiniz ama bültende daha ele avuca saçıacak bir maç olmadığından bu maçı aldım Pauk-Lamia maçı. 2.5 üstünü aldım. 1.50 oranda. 1.10 oran açılmış ama 2.5 üstüne 1.50 verilmiş. Nedense. Ben 2.5 üstünü aldım. Ve son maçımız. Kuponumuzun son maçı. Macaristan 1. liginden saat 19'da başlayacak. Paksi Kisvarda maçı. Yine 2.5 üst. Toplam 3.49 oran yapıyor arkadaşlar. Maçlarımız aklınıza yattılarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir tahminin garantisi yok. Bu bir analizdir. Analizin yanında şansın olması e, gerekir. Mesela Bratislava maçında biz buçuk dedik ama maalesef bir penaltı kaçtı. Yani yapacak bir şey yok. Maçlarımız bu şekil. Dediğim gibi herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.